Merhaba arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Videoya başlarken öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma lütfen. Videoya beğeni atarak ve yorumlar kısmına sen de kendi görüşlerini yazarak kanalımıza ayrıca destek olabilirsin. Biliyorsunuz aylardır tüm dünya salgın bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu süreçte milyarlarca insan evlerinde uzunca bir süre hapis kaldı. Sokaklara çıkamadık. Yeterince hareket edemedik. Bu ise hem psikolojik hem de beden sağlığımız açısından bizleri etkiledi. Stres seviyemiz yükseldi. Hareketsizlikten kilo aldık. Yaz aylarının gelmesiyle tüm dünya normal bir hayata dönmeye çalışıyor. Bizler de bu güzel havalarda sadece yürüyüş yaparak yüklenmiş olduğumuz stresi üzerimizden atabilir ve aldığımız kiloları geri verebiliriz. İşte bu videoda sana yürüyüş yaparak zayıflama ve yürüyüş yapmanın diğer faydaları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şu uyarıyı yapmam gerekir. Her ne kadar yürüyüş yapmak en kolay spor olsa da, yine de herhangi bir kronik şeker hastalığı, kalp demar hastalığı ve benzeri hastalıkları olan kişilerin yürüyüş sporu yapmadan önce doktorlarından tavsiye almasını öneririm. Çünkü fayda sağlayacakken zarar görebilirler. Yürüyüş ile ilgili sorulara gelirsek. Yürüyüş yapmakla zayıflanır mı? Kilo verilir mi? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Hatta yapılan bazı araştırmalarda yürümenin koşmaktan daha çok kilo verdirdiği bile tespit edilmiş. London School of Economics'te 50.000 kişi üzerinde 4 yıl süren bir araştırma yapmışlar. Araştırmanın sonucuna göre eğer hedefiniz zayıflamak ve bel çevremizi inceltmekse yürüyüş yapmanın en etkili yöntem olduğu söyleniyor. Peki yürüyüş yaparak ayda kaç kilo verebiliriz? 1 saat yürümekle ne kadar kalori yakıyoruz? Bu kişinin kilosu, yaşı, yürüme temposu, günde kaç kilometre yürüdüğü gibi bazı değişkenlere göre değişiklik göstermektedir. Ama ortalama olarak 1 saatte yaklaşık olarak 250 ila 350 kalori yakıldığı hesaplanmış. Bu hesaba göre eğer her gün düzenli olarak günde 1 saat yürüyüş yaparsak ayda 3-4 kilo verebilmeniz mümkün. Kilo vermek için nasıl bir yürüyüş yapmalıyız? Uzmanlar bununla ilgili bir sürü şey sıralamışlar. Vücut dik yürünmeli, kolları sallayarak yürünmeli, sabah saatlerinde kahvaltıdan önce veya akşam yemeğinden önce yürünmeli, günde en az 5 bin maksimum 10 bin adım atılmalı, tempolu yürümeli gibi detaylar vermişler. Bütün bunlara dikkat etmemiz zor. Ama okuduğum bütün makalelerde en önemli vurgulanan şey yürüyüşün tempolu olmasıdır. Yani ne kadar kısa yürüyüşler de yapsanız mutlaka tempolu olarak yürüyüş yapmanız tavsiye edilmektedir. Kilo verdirme ve zayıflatmanın dışında yürüyüşün ne gibi faydaları var? Yürüyüşün birçok faydası var. Detaylarına girmeyeceğim. Ama başlıklar halinde sıralamak gerekirse, 1- Stresi azaltıyor, 2- Enerjinizi arttırıyor, 3- Terapi gibi zihni rahatlatıyor, 4- Metabolizmanızı hızlandırıyor, 5- Eklemlerinize faydalı oluyor, 6- Hormonlarınızı dengeliyor, 7- Lenflerinizi temizleyerek vücudunuzdan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşım. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma lütfen. Kanalıma abone olarak yeni videolardan daha çabuk haberdar olabilirsin. Sen de rahat bir ayakkabı ve kıyafet giyerek, cep telefonla sana enerji verecek müzikleri yükleyerek, yanına da kafa dengi bir arkadaş bularak tertemiz bir doğada yürüyüşe çıkabilirsin. Kalın sağlıcakla.